İsterdik ki uzay yarışının başlama amacı insanoğlunun bilime ve keşfetmeye olan merakı isteği olsaydı ama durum pek de öyle gözükmüyor. Uzay yarışını başlatan buna temel hazırlayan şey aslında savaş teknolojileri diyebiliriz. Devletlerin birbirlerine karşı özellikle Amerika ve Sovyetler Birliği'nin birbirleriyle girdikleri savaş diyebiliriz. Şey yönetmenin bu arada ses geliyor da e, onu tamam i̇şte, sadece sadece bana geliyor muhtemelen yayına gelmiyor tamam e, dediğimiz gibi uzay yarışı e, aslında Amerika ve Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği'nin birbirlerine e, üstünlük kurması amacıyla başlayan bir yarış. Ve e, uzay yarışına temel hazırlayan şey, icat, roketler diyebiliriz. Bu yüzden roketlerden bir kısaca bahsetmek istiyorum. E, roketler biliyorsunuz e, temelde aslında Newton'ın etki tepki e, yasasıyla, prensibiyle çalışıyorlar. Ve e, bu etki tepki prensibi sayesinde kısa sürede yüksek hızlara ulaşabiliyorlar. E, ve... Bu roketlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi vakum ortamında da çalışabiliyorlar ve uzay yolculuklarında kullanılan teknolojinin de bu yüzden temelini oluşturmuş oluyorlar. Hatta roketler vakum ortamında daha efektif bir şekilde çalışabiliyorlar. Roketlerin... Yani bu arada şeyi söyleyelim. Ee, hazır konu vakum ortamı falan açılmışken, internette e, bu konularda bilgili olmayan insanların çoğunun, bir kısmının yaptığı özellikle böyle sahte bilim kanmaya me meyilli birçok arkadaşın yaptığı bir hata var. Şunu der derler genellikle e, nasıl oluyor da e, oksijensiz ortamda araçlar ilerleyebiliyor, bu mümkün değil e, gibi e, sözler söylüyorlar. Bu oldukça yanlış bir şey. Çünkü oksijensiz ortamda yani uzay boşluğunda ee, ...bu roketlerin uçabilmek için e, havadaki oksijene ihtiyaçları yok. Zaten oksijenlerini kendi yanlarında taşıyorlar. Evet. Yani Bugün kullandığımız tüm roketler... ...yani atmosfer içerisinde askeri olarak kullandığımız roketlerin tamamı da... ...yani silah olarak kullanılan tüm roketlerin en basitine varlığına kadar... E, ...tamamı e, kendi oksijenlerini yine beraberlerinde taşıyorlar. Katı yakıtlar ve sıvı yakıtlar da dahil olmak üzere. Yani e, uçabilmek için havadaki oksijene ihtiyaç yok. Evet. Bunu da tabi çok önemli bir nokta söylediğin iyi oldu. İtakları alıyor. Evet. Cihat kafayı yedi. Sonunda şizofren oldu. Gayet ben <gülüyor> sesler alıyor. <gülüyor> Denilmiş. Allah ben bir şeyler duydum, muhtemelen yayına gitmedi o ses ama... Onu ben de e... duydum, yayına gitsem. <gülüyor> Şizofren değilim yani, değil mi? Bende bir sıkıntı yok. <gülüyor> yok yok, ne alakası var? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Roketlerin gelişiminden şöyle kısaca bir bahsetmek istiyorum. Önce barut gücüyle çalışan ilk roketlerden bir bahsedelim. Bu roketler 13. yüzyılda Çin'de geliştirilmeye başlanıyor ve Barut gücüyle çalışan roketler tabi o dönemlerde e, ortaya çıkan savaşlarda da bu teknolojiyi kullanan ülkeler için ciddi avantaj sağlıyor özellikle e, Çin'e bu konuda avantajı oluyor bu ne demek diğer ülkelere de yayılması anlamına geliyor e, Çin'den daha sonra Avrupa'ya Asya ve Afrika kıtalarına barut gücüyle çalışan roketler yayılıyor. 16. yüzyıla kadar bu roket, roket teknolojisi e, gelişmeye devam ediyor ve e, roket ismini de e, bobin ve küçük mil e, anlamlarına gelen İtalyanca kökenli bir e, sözcükten alıyor ve roket olarak artık 16. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanıyor. 17. yüzyılda ise e, tanıdık bir is, ismimiz var onu da hemen e, ben yansıtayım ek ekrana. E, İnsanlı ilk e, roket uçuşu 4. Murat zamanında e, Türk mühendis Legari Hasan Çelebi tarafından gerçekleştiriliyor. Legari Hasan Çelebi e, sizce kimin e, kardeşi olabilir? Bir e, isim tanıdık geliyor mu hocam? Bir tahminde bulunabilir misiniz siz? Hasan Çelebi, Evliya Çelebi ile bir akrabalı olmasın bunu? E, Evliya Çelebi'nin e, seyahatnamesinde... Tabii bu, e, bu olayın detaylarına ulaşabiliyoruz ama aslında hezarfen Ahmet Çelebi'nin kardeşi Lagari Asan Çelebi ve dünyadaki ilk insanlı roket uçuşunu gerçekleştiriyor ee, 1600'ler De, deli dolu bir adamdır ee, yani çok ilginç bir kişiliği var onun ee, nasıl diyeyim biraz hani o dönemin daha sonrasında işte hani bu yüzyılda meşhur olan şu çılgın profesör denilen Tarz vardır ya işte onun sakallı, siyah saçlı Türk versiyonunu düşünün. Aslında bir evet, an evet. benziyormuş okuduğum şeylere göre. Evet kesinlikle. Ee, 1633 yılında gerçekleştirmiş bu arada bu uçuşu. Ee, 4. Murat'ın Ezafen Ahmet Çelebi'yi cezalandırdığını hatırlıyorum ben. Ee, tabii tarih konusunda çok da bilgili değilim. Ama e, tam tersine... Dördüncü Murat, e, Lagare Hasan Çelebi'yi cezalandırmıyor, tam tersine ödüllendiriyor bu başarısı için. E, evet, bolca altın veriyor, daha sonra gönderiyorsan git buralardan diyor. <gülüyor> evet, 60 kilogramlık e, barıt macunu ve 7 kanatlı roketiyle burnundan Sinan Paşa Köşkü'ne kadar uçmuş. Legary Hasan Çelebi şu an ekranda da bunun e, yani Legary Çelebi'nin uçuşunun bir tasvirini görüyorsunuz. Dediğimiz gibi bu bilgilere Evliya Çelebi'nin e, seyahat namesinden ulaşabiliyoruz. E, başka neler var? E, 18. yüzyılın sonlarında da daha gelişmiş roketler kullanılmaya başlanıyor. Ve bu roketlerin kullanılması aslında insanlı uzay yolculuklarına mümkün kılacak roket teknolojisi diyebiliriz. 1920'li yıllarda Robert Goddard diye bir isim karşımıza çıkıyor. Robert Goddard ilk defa sıvı yakıtlı roketi icat ediyor. Aslında NASA'nın Goddard uzay üssü var. Ee, onun ismiyle onun ismine bir gönderme mi acaba? Ee, onun evet, hakkında evet, tam bilgi sahip o, değil Evet. evet. Da. Onun da fotoğrafını gösterelim hemen. Evet ekranda Goddard ve yanında ilk sıvı yakıtlı roketini görüyorsunuz. 1926 yılından bir fotoğraf bu. Hemen devam edelim. Sonrasında tabii 2. Dünya e, Savaşı sırasında teknoloji çok önemli, özellikle e, roket teknolojisi, savaş teknolojisi bunlar çok önemli. Çünkü bu konuda üstün olan bir ülke e, savaşı kazanmaya veya savaşta avantajlı çıkmaya da çok daha e, önde anlamına geliyor. E, bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri ses hızını aşan ilk insanlı uçağı üretiyor. Ekranda gördüğünüz Bell X-1 uçağı bu. Bu uçağın icadı ile, bu uçağın oluşturulması ile birlikte aslında Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çıkabilecek, yaşanabilecek olası bir savaş için Sovyetler Birliği'ne karşı da psikolojik bir üstünlük kurmaya başlıyor. Bell X-1 dediğimiz bu uçak çok önemli bir üstünlük olsa da Uzaya araç gönderme konusunda ilk başarıyı e, Amerika değil Sovyetler Birliği başarıyor e, gösteriyor. Bunu neyle yapıyor? Sovyetler Birliği 4 Ekim 1957'de e, ilk yapay uydu olan Sputnik 1'i yörüngeye yerleştiriyor ve bu sayede yani 4 Ekim 1957'de nihayet konumuza geldik. Uzay yarışı artık başlamış oluyor ve bu uzay yarışı e, 1975 Yılına kadar değil mi? Öyle olması lazım. Evet, 75 yılındaki bir artık el sıkışmaya kadar, uzaydaki bir el sıkışmaya kadar, gerçekten de uzayda yapılan bir el sıkışmaya kadar devam ediyor. Evet. Bu, bu, bu noktada da ben e, uzay yarışının temelini anlattım. Bir kısaca roketlerden bahsettim. E, i̇lk araca Sputnik 1'e kadar geldik. Buradan sonrasında e, hocam size bırakmak istiyorum. Sputnik 1'in önemi nedir? Ee, nasıl başlamış bu? Bir isim var özellikle. Hemen ona da bakayım. Sergei Korolyo diye önemli bir isim var. Sputnik 1 ile alakalı. Bunlardan biraz bahsederseniz bize çok seviniriz. Sevinirim. Şimdi bu önemli, bu bu isimler önemli. Korolyo önemli, Van Brown önemli. Ee, bunlar aslına bakırsa Amerika ve Rusya'nın, pardon Rusya diyorum hala, Sovyetler Birliği'nin dehaları, bu uzay yarışını başlatan, uzay yolculuklarını sağlayan iki kişiden birinin ismi, Sergei Korol, e, bu isimlerden bir tanesi, en önemlisi Sovyetler Birliği için. Aslında olay şu, olay 2. Dünya ile beraber başlıyor aslına bakılırsa. Almanya'nın, Alman teknolojisinin ürettiği roketlerle e, uzay yarışı tetikleniyor diyebiliriz. Şimdi Almanya yenileceğini anladığımda, ee, V1 roketleri e, İngiltere'yi bombardıman etmek için kullandığı V1 roketleri vardı. O V1 roketlerinin çok daha gelişmiş bir versiyonu olan V2 roketlerini yapıyor ve e, yüz binlerce insanı da öldürüyor bu roketlerle. Ama ölenlerin yarısı çalışan işçiler. Onu da söyleyeyim. V1 roketlerinin yapılması için çalışan işçiler. V1 roketlerinin özelliği şu, bunlar sıvı yakıtlı balistik füze. Balistik füze dediğimiz e, kavramı uzun uzun anlatmayacağım. E, balistik füze e, temeli olarak Kıtalar arası basit üzerinden bahsedelim. Temel olarak belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra yer çekme etkisini kullanarak hedefini vurmaya yarayan e, ölümcül cihazlara verilen isim.